Eşim kasaplık kasap zaten. Ben de çocukları büyüttükten sonra evde durmaktansa eşime yardımcı olayım diye kasapta yanında bulunmak amacıyla geldim, başladım. O günden güne işte bayan olmanın da artık nasıl diyeyim bayan olmak temizledim, işte paketleri farklı yaptım, dükkanı farklı bir konuma getirdim. Daha modern bir hale getirdim. Getirmeye çalıştım. Bayan elinde değdiği yer her yer güzel olduğuna inanıyorum. İşte paketleme, eve giden paketler, yemek tencereye girecek şekilde hazırladım. Bayanların çok hoşuna gidiyor. Paketleme sistemini değiştirdim. Önceden gazetelere, kağıtlara sarılıyordu. Bunlar hep kendi fikrimizde işte paketleme yaptık, güzel bir şekilde evlere servis yaptık. Restorante tabii müşterilerimizden çok talep geldi, etlerimizi çok beğeniyorlar. Özel etini alışverişini yapmaya geldiklerinde işte et evi açmak istedim, restoran yapmak istedim. Bu da insanların talebiyle oldu. Restoran yaptık, çok da güzel olduğuna inanıyorum. Çok farklı bir şekilde sunuyoruz. Burayı ben evde hesap yaparken 50 bin lira dedim ama 150 bin lirayı geçti. Bir kere destek bana aldın mı? Yok destek almadım. İşte İşkur'un vermiş olduğu kurslara katıldım. Orada işte Cosgap'ten destek alırım diye bekliyorum. Projemi yaptım sundum. Beş tane elemanım var. <gülüyor> ee, Dört kişide kendimiziz. Çalışmalarda çok güzel gidiyor. Öğleden sonra işlerimiz çok güzel açılıyor. Müşterilerimiz gelmeye başlayınca özellikle beni görmek istiyorlar. Etlerimiz, köftemiz, yani sunumlarımızı o şekilde yapıyoruz. Etlerini kendim hazırlıyorum, mutfakta kendim pişiriyorum. Elemanlarım var ama ne kadar da olsa kendim gözlüyorum. kendim takip ediyorum. Hayvanı bizim buranın avantajı köylerden, yakın köylerden alıyoruz. Yerli hayvanlarımız oluyor aldığımızı çiftliğimiz var, çiftliğimize koyuyoruz, oradan kesiyoruz. Eşimin girişimcilik sayesinde büyütmeyi karar verdik, restoran haline getirmeyi karar verdik ve şirket haline getirmeyi karar verdik. Çok memnunuz, işimizin başında eşim duruyor. Bizler de ona yardımcı oluyoruz.